halk müziği nedir? Bizim bütün yaşayışımızı iddiasız ve bir karşılık beklemeden anlatabilen, saf, yalın bir müzik türüdür. Evletteki tarihimiz içinde geçmiş olayları, sosyal olayları, tabi olayları, hatta doğumdan ölüme kadar bütün insanı saran olayları halk müziği içinde bulabilmek mümkün. Yani Türk'ün olduğu, yaşadığı, Türkçenin konuşulduğu her yerde Halk müziksinin mevcut olduğunu da görebiliyoruz. Müzik, ritim, oyun, edebiyat ve dilin bir araya gelerek bütünleştirdiği bir müzik türüdür.